Merhaba dostlarım ben Serdar ve San hoş geldiniz geçen sefer kötü şeyler olmuştu çünkü oyunun görüntüsünü çok uzun bir süre için ekrana vermemiştim bunun için özür dilerim sizlerden e, radyo programı gibi bir bölümümüz olmuştu San radyo arada sırada böyle şeyler de yapalım dediniz aslında hani görev yaparken değil de belki soru cevap gibi şeyler falan yapılabilir neden olmasın şimdi şuraya gidersek Los Santos'un son çok güzel görevlerine giriyor olacağız yani aksiyon çatışma falan. Ama bunları sonraki şeye bırakacağız. Çünkü ondan önce Los Santos'taki bazı şeyleri tamamlamak istiyoruz. Şehirden ayrılmadan önce güzel güzel şeyler yapalım. E, ismimizi kızlayalım. E, bu da ne demek? Bu da şu demek. E, denizle randevuya çıkabiliriz bir süre için. Aslında fena da olmaz gibi. Şöyle yapalım. Ben senin arabanı alacağım. Çünkü senin araban çok güzel. Aaa. Yarış da var. Gidip gidip yarışa bir göz atalım mı? Yarışa bir göz atalım bakalım ne olacak? Şu bilmem şu, şu saatler arasında mı gelecek? Los Santos'taki çünkü e, buradan ayrılmadan önce buradaki bazı şeyleri bitirmek istiyorum. Oyunu yüzü yüz bitirmek istediğimiz için sürüş kabiliyetinin bu yarışa girilmesi için uygun değil. Wow, okay. Kötü sürücüsün dedi bana. Oyun baya sağlam hakaret etti bana. Hiç uçuma gitmedi bu durum neyse. <gülüyor> tamam. Bugünün ahlaksızlıklarına devam. Ya başlayacağız daha doğrusu yeni başlayacağız. Ee, Deniz ile birlikte mi? Deniz ile birlikte mi ahlaksızlık yapsak yok. Nerede ahlaksızlık yapalım peki? Ha, aynen. Ne yapacağımız o kadar belli ki şu an. Burası mıydı ya? Burası değil yok. Daha ileride. Hah! Burada. Şuradaki arabayı alacağız ve bir takım e, hoş insanları bir takım hoş yerlere e, bırakacağız. Çünkü güzel de para getirecek sanırım. Yanılmıyorsam. Muhabbet telalı. Yakınlarda bir e, müşteri var. Git al. Müşteri diyeceğim ben. Arabayı daha mümkünse kırmamaya çalışacağız. Kaçta... Ne kadar yaptığım zaman yapılmış sayılacak onu bilmiyorum ama. Bir Apple'nız yorumlarda belirtmişti. Onu da okumuştum aslında ama keşke not alsaymışım. Zaman sınırı falan verecek misin peki? Böyle bir şey olacak mı yoksa? bir bakalım. Evet. Çok güzel şeyler yapacağız bugün. Jefferson'daki kliseye git. Gidelim. Yapalım edelim. Beni güvene tutarsan payını alırsın. E ne güzel, ben payımı alacağımı düşünüyorum zaten. Seni güvene tutarım. Hapşurma. Hapşuracak mıyım? <gülüyor> Hapşurdum. Bu bir hapşurmaydı. Bu, bu bir confirmed, onaylanmış hapşurmaydı. Hapşurma confirmed. Ben hapşurmuşsam belli bazı şeyler, bazı şeyler burnuma hücum ediyordur şu an. Burnuma hücum etmemesi gereken bazı şeyler burnuma hücum ediyordur. Gözlerim de azıcık kızarmıştır belki. Eğer Gözlerinizi, kafalarınızı iyice ekrana doğru sokarsanız o küçücük kısmı görürseniz müşterim burada. Tamam. Gidip başka bir tanesini bulurum. Hemen buluruz. Ben, ben neyim? Ben taksi Taksim'im şu an. Çünkü kafa, sanırım kafama göre dolaşıyorum. Kafama göre falan buluyorum. Polisinde en ufak bir şey yok bu konuda. Şu an %99 yasal dışı bir şey yapıyorum sanırım. Santa Maria sahiline git hemen. Daha önce gittim oraya biliyor musun? Çok kı kısa bir sürede gittim çünkü e, benden öyle istiyorlardı. İyisin yani benimle merak etme. Hayat nasıl bari, değil mi? Güzel mi? Güzel. Çok e, konuşkan bir kendisi. İşte böyle uygarlığa katkı sağlıyoruz biz de bu şey, böyle, bu şekillerde. Bazen insanları ateşten kurtarıyoruz. Elinde kürekle dışarı çıkıyor. Adam elinde kürekle dışarı çıkıyor. Arabasında kürekle dolaşıyor ya. Abi nasıl bir anlayışı sahip olabilirsin ki sen o kürekle. Birisini öldürürsem gömerim gibi bir, bir kafama. Hani bagajda da tutmuyor küreği böyle şeyde. Ee, hemen sürücü koltuğunun yanında. Öldürüp hemen gömerim. İki dakikalığına gömerim böyle. Hem küreği kafasına gömerim. Hem de kürekle kafasını da gömerim. Kafasını gömünce kimin olduğu anlaşılmaz falan. Böyle kendi başına pratik bir haleden de dönüştürmüş bütün olayı. Sektör gelişiyor sonuçlar. Los Santos. Biliyorsunuz. GTA 5'te böyle şeyler var mı ya? Böyle küçük yanlışlar falan yapabiliyor muyuz? Güzel bir şey çünkü. Çok harika bir şey. GTA 5'te eksik olan şeylerden birisi yan heistler böyle. Kafamıza göre heist yapabiliyor olmamız lazım. Bazı soygunları sistemleştirip onu yapabilmeleri lazım. Onu yapamıyorlar. Hah. Geldik. İşte adamım yanında dur. Ha, okey. Ha, benim kisi birisiyle şey yapmış. 18 saniyede binerim buraya. Binerim bence. Güzel, gidip onu al. Bağıra bağıra söyleyebiliriz. Git onu gitmüşlerini al. Bir çalışanla çalışan diye çevireyim. Evet, çalışan daha şey olur. Güzel bir, hoş bir çeviri olur. Sanırım böyle yanlış hatırlamıyorsam bu görev biraz şey bir görev. Böyle arada sırada sorunlar çıkacak, bir şeyler olacak. Yani git e, okay. şimdi iki kişinin üzerindeki ateşi Şimdi on kişinin üzerindeki ateşi Şimdi yirmi kişinin diye gitmiyor da. Böyle farklılıklar ekleniyor. Ha şey diyecektim. İşte itfaiye olursunuz. İnsanları ateşten kurtarırsınız. İşte şu anki işi yapan kişi olursunuz. insanlar ateşe atarsınız. Böyle bir şey burası da. Polis... Ezdirecektin kendini polis. Buradaki kritik nokta arabayı sağlam tutmak. Her görevdeki kritik nokta gibi çünkü ben beceremiyorum bunu çok net yani. Bu araba ölecek. Bu araba ölecek. GTA 4'te de öyleydi. Abi biz GTA 4'teki headhuntları bitirmiş miydik ya? Sanırım bitirdik. GTA'ları 4'ü özledim ya. Ah be çarpmayın şu güzel Güzeldi arabamız ha. Benzincinin önünden çaldığım araba en azından. Ben bu, bu benzincinin yaptığı bir yan iş mi? Ben ona mı çalışıyorum şu an acaba? Nasıl bir şekilde işliyor tüm bunlar? Onu da çok çözebilmiş değilim. Ama olsun. Bu arada inşallah şu an kulaklığa geliyordur. Yoksa sıkıntı. Selam. Gel. Lütfen ezmeyin çalışanımı. Teşekkürler. Hanım kızımız ezilmesin. Verona sahiline git. Verona sahil mi? Verona sahil neresi ya? Ödeme trick cut multiplier. Trick cut ne ya? Ha, bunu oradan baştan aldığım için anladım. 300 dolar aldım ben şu an. Lan 300 dolar iyi 300 dolar. Görevde vermiyorlar bana. Ben bol bol para biriktireyim. Evler hiç ucuz değil çünkü. Kesin bütün evleri de almamız gerekiyor yüz bitirmek için. Hoş bir bazı oyunun bazı noktalarında çok para alıyor olacağız ama bu görevleri güzel bir şekilde bitirebilirsem o noktaları hep çok dereklememize gerek kalmayacak. Çünkü yani şu paranın büyük bir kısmını itfaiyeci görevlerini yaparak kazandım. Wow yani emekli ikramiyesi falan verler herhalde. Sen bir ömürlük iş yaptın. Buyur bu da senin emekli ikramiyan falan diye. Bir önceki bölümün bir sürü şeyin olmadığına üzülüyorum yani. Çok aksiyon falan olmuştu orada. Hoş şeyler olmuştu. Böyle hızlı sürünce acaba bonusdan, ekstradan falan, falan kesiliyor mu? Çok merak ediyorum çünkü kesilmiyor. Çünkü hızlı sürüyor. Abi, polis önünden çekildi. Buyurun işinizi yapın, ben size şey yapmayacağım diye. Senin çalışanın diyor. Müşteriydi işini bitirdi. Git onu al. Alayım hemen. İlginç bir şekilde e, çalışanımızı almak için herhangi bir zaman sınırı koymuyorlar. Çalışanımızı istediğimiz kadar bekletebiliyoruz herhalde. Ama o sırada bakın spray de yaptık. Güzel oldu. Selam. Bu arada kaçıncı spray olduğunu görmedim ya az önceki sprayin. Mulholland'taki araba yıkamaya sür. Oo, Multiplier 2. Güzel. 600 dolar kazandık. İste payın koca olan. Teşekkürler. Koca çalışan. Bu yer nerede? Haritadan bakalım. Ha, iyi. Güzel. Sığırım araba yıkayacaksın orada. Belli başlı arabaları yıkayacaksın. Seninle tanışmak için ee, çok heyecanlanan, gerçekten şey yapamayan bazı arabaları yıkayacaksın. Yıka. Temizlik, hijyen, güzel şeyler. Arabaları yıkayabilirsin. Ben bu arada Resident Village'ın e, fare hassasiyetini hiç yapamamışım yoksa yapılabiliyormuş. Ben ekstra zorlanmıştım. Hoş benim ekstra zorlanmam orada bazı şeyleri daha iyi vesile oldu. Gan. Hani... Daha iyi nişan aldım bazı yerlerde. O da güzel oldu. Wow. İşte adamım, okey. Müşterinin müşteriliği işi bitti senin. Git onu al. Şimdi 45.400 dolarımız var. Ee, ben bunu bitirirsem sanırım 600 dolar mı almış olacağım? Şimdi iki kişiyi götürdüğüm için değil. İkinci işini hallettiği için mi 600 dolar almış olacağım? Sanırım öyle olacak. Neyse bakalım. Acaba arabayı arada tamire sokabiliyor muyuz? Onu da denemek istiyorum. Böyle çok kötü bir hale gelirse baktık. Başaramayacağız. Arabayı tamire sokarız. Evet, medeniyetin vagonu bu. Şey, ee, medeniyetin lokomotifi. Ha, arkadaşlar, evet. İleri taşıyoruz insanlığı. Moralleri yüksek tutuyoruz. Gel bakalım. Market bölgesine git. Ya, oğlum ölüme atlamayın lan. Ha? Ooo! 3 çarpı oldu. 45400 aynen. 900 dolar geldi. Yani toplamda kazandığım para şu kadar demiyor. Katlana katlana geliyor bize. Güzel bir şey bu. Bayağı güzel bir şey. Şu an aldığım paran hatta hesabı olmayacak o zaman. Ya e acaba bir sınırı var mı? Okey sen şu kadar... Wow, oh, oh, oh, oh, oh. Okey kızım merak etme korkmana gerek yok. Bunlar hep normal işler. Los Santos burası. Sana bir şey yapmazlar. Ödeme yapmayan bir müşterim var. Senin ikna etme kabiliyetine ihtiyacım var. Hemen, hemen gidip tatlı sözlerimizle ikna edeceğiz. Ödeme yapmıyorsun demek ha. Dostum sen bu medeniyetin bazı e, anlaşmalarını, toplu sözleşmelerini çok kavrayamamışsın. Biz sana 146 Endüstriyiz olarak bir hizmet sunuyorsak, senin de bu hizmetin karşılığını vermeni bekleriz. Yoksa hizmeti sunmaya nasıl devam edelim? Böyle bir gerçek var şimdi. O yüzden, o ya yani araba yıkamadaki ihrif de nasıl karşılasın bu parayı tabii ki ama onu ben düşünmeyeceğim onu o düşünecek. Ona göre hareket edecek. Sağırıma da onu ona göre düşünüp hareket etmiş ve ben bunları kazıkların demiş. Öyle, tahmin edin ne oldu? Pank ya Selam. İyi iş devam etmek için geri dön ve çalışanını al. Wow, muhabbet tellalı seviyem yükseldi evet. Mahalinizin muhabbet tellalı. El koronaya git. Önce parayı mı alsam? Görev iptal edmeden önce araca dönmek için 17 saniyen kaldı. Hallettik hallettik. Müşterinin olduğu yere gir dön. Müşterinin olduğu yere girim döneyim. Hı? Senin müşteriye doğru götürmüyor muyum zaten? Senin bir düzenli bir müşterin mi? Herhalde mutlu helası bilmiyorum. E, güzel. Bize gelecek para demek bu. <gülüyor> işte böyle bir krizde e, böyle yollara başvuruluyor para kazanmak için ne yapalım Şimdi 45.500 e, dolarımız var artık son iki haneyi sa saymıyorum çünkü sararım çok da bir önemi kalmadı şimdi devam edelim acaba ahlaksızlığa karşı mı bir alerji geliştirdim ona mı hapşurdum diye de düşündüm şimdi e, cızırtı Gelmiyor. Okay. Ben sadece seviyeleri görebiliyorum mikrofon mikrofon seviyelerini ses seviyesini takip edebiliyorum ee, gelen seviyeyi orada gö gösteriyor. Oo. İki dakikam kalmış. Wow, buna okey misin sen? Okeymiş. Tamam iyi. Yani ekmek peşinde koşacağız diye iki canın iki canın aldık ama sanırım bu şehirdeki günlük hayat böyle işliyor. Bu onlar için bir cumartesi günü. Selam. İşte adamım. Ödeme yapmayan bir müşteri var. Senin ikna... et. Evet. Sarım bundan da ödeme alamayacağız. Çünkü kendisi bir... ...farklı bir şekildeki bir tüccar gibi duruyor. Abicim neden ödeme yapmıyorsunuz ya? Yapın işte ödemenizi. Salın ya. Uğraştırmayın beni ya. Hoş olmuyor sonra. sonra parayı çıkarmak için ruhunuzu şeytana satıyoruz. E, ruhunuzu da sizden çıkarmamız lazım. O yüzden vücudunuzu hallediyoruz yani önce. Sıkıntılı işler. hafif sıkıntılı işler. Nasıl düşman bölgesinin ortası nasıl da işimi yürütüyor ama? Evet hocam sen Punk'u yakala. Punk'lu değil aslında gayet şey bir, bir duruyor. Git şeyi alıyor. Hop. Gel bakayım. Nereye gidiyoruz şimdi? Rodo'ya git hemen. 3 dakikamız var. Muhabbet telallı de artıyor. Ha o seviye şey. E, ne kadar ne yaptın sen bu görevin? Şu kadar ne yaptın? Diye gösteriyor aslında. Seviye o. Okay güzel. İyi güzel de para kazanıyoruz. Yani en azından bir iki silah, bir iki mermi, bir yelek falan çıkıyor. Eve götürecek e, bir tabancamız da yok değil artık denize gösterecek bir Uzi'miz de oldu. Selam hocam. Sen öde lütfen ya. Bir bir sapıttı. Ona yengeç vermişim öyle söylüyor. Yengeç ha e, hastalık. Hastalık verdiğini söylüyor. Okey. Bir müşteri arıza çıkarıyormuş. Öyleye gitti. Tamam. Yengeçleri aslında arıza arıza şey arıza diyorum. Arıza çıkarıyormuş diyor çünkü. Hastalık e, cinsel bir hastalık. Bana bunu söylemiş oluyor. Dışarıda belli kuşlar organize olmuşlar. Organize hareket ediyorlar. Ve oturmuşlar. Belli şeyleri konuşuyorlar. Martılar. Bıldırcınlar falan. Böyle güvercinlerin bazı şeylerinden çok sıkılmışlar. Gerçekten öyle bir durum vardı. Güneş de yavaş yavaş yaklaşıyor. ha. Yani güneş yaklaşana kadar burada dururum diye şey yaptım. Ama baya da ilerledim aslında. Az önce şey yaptım. Eee... Oturdum ilk önce ABAP Plus hizmetimiz için e, özel olan vlogları çektim. Ondan sonra döndüm e, Minecraft videosu çektim. E, ha evet araza çıkaran herif de tabii ki alternatif şey tüccarı mal tüccarı tabii ki araza çıkaracak. Şimdi o silahını da çıkarır büyük ihtimalle biz de onu ezmek zorunda kalırız. Şerefsiz Ha para şey yapmadı. Para çıkmadı. Müşterinin olduğu yere geri dön hemen. İşte senin payın. Oho. Nerede bu? Nereden bu? Sold arkada mı kaldı? Nerede kaldı? Ha. Nereden döneceğiz oraya biz? Nasıl, nasıl gideceğiz biz oraya? Büyük yola girmemiz lazım. Dünüz ilerleyeceğim. Dünüz ilerleyip e, ana yola gireceğiz. Oradan köprüye gireceğiz. Aynen şuraya gireceğiz. Şuradan böyle döneceğiz. Oradan yukarı çıkıyoruz sanırım. E, dümdüz... Devam edeceğiz. Ondan sonra ilk önce sağ, sonra sol yapacağız. Okay. Eee. yol okumak lazım artık hafif. Ha, ilk önce sağ, ondan sonra sol. Wow, artık çok süslü püslü yollara girmeye başladık ha. Şehrin lüks kesimlerinden dolaşıyoruz şehrin üstünde dolaşıyoruz şu an. Oho, okay, Kapıyı da aletlik. Neyse, alırız bir şekilde. Denizlere e, Çıkmamız lazım bu arada Denizlere date'lere falan çıkmamız lazım Yoksa hoş şeyler Ben buradan geçeyim abi Çünkü %100 bitirmemiz lazım Hoş Los Santos'ta başka bir Sevgilimiz yok değil mi denizle en nihayetinde de şey yaparız İşte adamım okay. Muhabbet telalı seviyem Arttı da arttı Aa güzel bir müşteriyle iş bitmiş e, Şeyin Bir kızımızın Oraya nasıl gideceğiz? Nerede bu? Ha sol tarafta. Yani evet, aslında şuradan sol yapsak ana yolan da sağ yapsak. Şu dümdüz devam etse kan ya nasıl dümdüz? O polis bey sakin. Yakalansak çok frenim. Evet, dümdüz gidiyoruz. ondan sonra sağ yapacağız. Serdiğim sağ buradan yapıyoruz değil mi? Evet sonra yolu dümdüz takip ettiğimiz zaman çıkıyoruz rodayoya. Wow abicim çarpmayın be. Herkes çok agresif ya. Herkes çok gergin. Sıkıntı. Bırakın işimizi yapalım be. Şurada para kazanmaya çalışıyoruz. Onda mı yapamayacağız? Ey. Ey araban güzelmiş. Ben seviyorum böyle arabaları ya. Uzak bir gelecekte inşallah benim de böyle bir arabam olur. Yakın gelecekte istemiyorum çünkü bakmak, etmek falan sıkıntı. Yani alabilecek olsam bile alabilmekten hiç bahsetmiyorum bile. Şuradan sağ yapacağız. Arabada iyice hurdaya döndü ha. Ama sanırım muhabbet en bir muhabbet telalı yapıyoruz şu an. İyi bir noktadayız. Evet polisin gözü önünde hadi bakalım gel. Nereye gidiyoruz? Mulholland'a söyüş. Bu, orası. Ah, ya, okay. Tam, dümdüz git. Ondan sonra ilerle. Tam, dümdüz ilerle. 2.100. Haha, ha. of, of. Neye çarptım bilmiyorum. Yangını muslana çarptım 2.100 dolar güzel. 50 bin doları çıktık baştan ya, müthiş ya. 50 bin dolar ne ya? Büyük soygun görevlerinde 250 bin dolar alıyoruz çünkü. Bir itfaiyecilikten aldığımız. E Parayla bir muhabbet tele alanından aldığımız parayı birleştirdiğimiz zaman gerçekten çok ciddi miktarlar oluyor. Güzel. %100 bitirmenin bize getireceği şeyler olacak. Ben bu oyunu hiç o kadar da %100 bitirememişim. Ha. Biraz şey hissediyorum bu konuda. Yani normalde ben oyunlarda biliyorsunuz takıntılarım vardır ve yapmam gerekir yani bazı şeyleri. Bir sıkıntı var mı? Gidip müşteri almam gerekiyor? Ha, aynen. Ç çalışanı mı almam gerekiyor? Müşteri değiş değişik olan işi bitti. Ama ha, bu havalandaki. Havalanına baştan en yakın nasıl gidebiliriz? En hızlı sanırım şu yolu mu izleyebiliriz? Ha yok. Sağ tarafa girmemiz lazım. Hmm. Ya aşağı yavaş gidebiliriz bu sefer. Çarpma lütfen. Bu arabaların sık sık kaza yapması biraz sanırım frame rateten kaynaklanıyor. Çünkü çok hızlı gidiyorlar yolda. Bir frame rate'in bir oyunu bu kadar hızlı, etki bu kadar fazla etkileyebilmesi çok ilginç ya. Yani. Şu an sadece performans gözüyle falan bakıyoruz çünkü. Gerçekten çok ilginç. Şimdi sağ yapacağız. Serin baştan sağ yapacağız. Dos Santos merkezden Mulholland kavşağına geldik. Artık yolları öğrenmeye başladım. Trafiği öğrenmeye başladım. Dümdüz ilerliyoruz değil mi? Aynen. Dümdüz ilerliyoruz. Güzel. Evet. <gülüyor> Bugün de böyle, böyle ilerliyoruz. İnanılmaz. Çünkü e, sonraki görevler artık girdim. Göreve girdim. Baktım final görevlerine gelmişiz. Yani son iki göreve geldik artık. Hayır. Bunu artık Los Santos'un e, Los Santos'tan çıkarken yapacağız bunları. Öyle olsun istiyorum. Şey olsun istemiyorum. Los Santos'tan çıktık sonra baştan dönüp baştan uğraşmadık falan değil yok. Los Santos'tan çıkarken içimiz rahat bir şekilde çıkalım. Selam kızım gel. Araba kötü göründüğüne bakma. İyidir. Baş, bir başka enayi için Little Mexico'ya git. Okey. Ee, öyle yapayım. <gülüyor> ha, buradan, ha şuradan çıkabiliyor muyuz ya? Oğlum şuradan çıkabiliyormuşuz ya. 2400 dolar aldık. Çıkabiliyor muyuz? Yok çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz yok. Oradan çıkamıyoruz ama sanırım... Ha şuradan girdiğimizde de şey falan oluyor. Diğer şeyleri falan uçabiliyoruz. O da ilginç bir... Ee, uçma özelliği getirmişler abi. Çok ilginç. Ya. Şehirden şehire uçabiliyoruz. Bence çok ilginç bir özellik. Sa wow okey ters yöne girmişiz. Aaa okay. olan şuradan girebiliyormuşuz be. Ben boşu boşuna yolları falan sapmışım. Tuhaf tuhaf manevraları çizmişim gerçekten. Etrafa bakıyorum bir şey daha var mı diye. Bir sprey daha var mı diye. Ha arabamız geri dönmüş. Unuttuğum veya görmediğim illaki spreyler vardır. Bana onları siz hatırlatırsınız artık. Çeteler falan da saldırmıyor ha. Çok ilginç. Sen iş yapıyorsun burada iyi. Bize kazandırıyorsun gibisinden ödeme yapmaya müşterim var. Anlaşıldı. pankı yakala. Yakalarım. Neredeydi bu? Nereye getirmiştik onu? Mulholland'da. Evet. Ne deriz hocam? Ne deriz? Profesyonellik bu işin bir parçası. Profesyonel şiddet de bu işin bir parçası. Ben de çok profesyonel bir insanım. Gerçekten çok profesyonel bir insanım. O yüzden bu işi yapacağız. Hiç kimsenin merak etmesine gerek olmayacak. Çok hoş bir şekilde hallediyor olacağız bu işimizi. Çünkü 146 Industries sizlere her zaman profesyonel bir hizmet sunar. Alacağınız şeyi iyi bilirsiniz. Alacağınız hizmeti iyi bilirsiniz. Vereceğiniz hizmeti de iyi bilirsiniz eğer bizimle çalışacak olursanız. Lütfen bizimle çalışmayın. Selam, evet. Gel. iyi iş, devam etmek için gir dön ve şeyi al. O parayı alayım ben. Teşekkürler, arabayı bu kadar sürdüm. Gel bakalım. Nereye götüreceksin şimdi beni? Seni nereye götüreceğim? Sen beni bir yere götürmeyeceğim çünkü. Ayrıl okay. Gidelim bakalım. Evet. Ne kadar aksiyon dolu. Ne kadar drama dolu. Ne kadar... Bin bir türlü... E, simge ağıyla ile dolu bir bölüm değil mi? Anlatılar. Hikaye. Kafamız almıyor bunların hiçbirini. Alamıyor şu an. Çünkü yüzde yüz bitiriyoruz. Wow, lastiklerin kocamanmış. Çünkü yüzde yüz bitiriyoruz. Üç dakika veriyor da işte de zor değil ve üç dakika basit basit bir şekilde yapıyoruz işte üç dakikayı. Aa, acaba 60 fps olmasaydı daha mı yavaş gidecekler havalar? Böyle bir ihtimalle söz konusu olurdu. Ama evet, wow, o zaman çok kötü olurdu be Ama Şu an çok da hızlı söylemez söylemezler bunu. Sen kimsin? Evet. Müşterim burada. Müşterini kaçırmış olabiliriz. Evet. Diğer çalışanım da işini bitirmiş. Diğer çalışanım neredeydi ki? Aa o da hemen buradaydı. Eee ne güzel ne güzel rast geldiniz lan. E bir tanesini götürdüm iki e, kişiyle birden yapardın işte hala derdin işini. Gel bakayım. Ooo oh, muhabbet eli alanı yaptın. Artık hayat kadınlarından para alabileceksin, ne? Dünya tersine dönüyor he? ha? Ha? Böyle bir şey miydi lan bu? Okay, <gülüyor> okay, Tamam. Hazır bu özelliği almışken gidip sevleyelim. Ondan sonra artık para ihtiyacımız olduğu zaman ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Sevdiğimiz işleri yapacağız. İlginç <gülüyor> Okay. Okey. hırkızlık yapmamız gerekecek bir noktada. Ben gece boyunca mı yaptım muhabbet telallarını? Oha! Şöyle şuradan paramı da alayım. Ne kadar almışsam artık. 1260 da burada birikmiş. Al, Aldı mı? Aldım senin. 55.590. Vau, wow, 10.000 dolar aldık ha. 45.000 dolarda falandık yani o civarlar dedik. 10.000 dolarımız oldu. <gülüyor> Muhabbet tel alım yazacak orada. Yok, okay. <gülüyor> Abi, süper ya. Ha, keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. 2100. Ha, şimdi. Şimdi. Haydi bakalım, gelip hırkızlık yapacağız. Denizli ilişki seviyesi, hayır be, deniz ya yapma ya. Gel. Selam. Hadi gidelim Uzan, öldürelim, yıkalım, atış edeceğiz. At. Niye? Ateş edelim diyor. Gangsterleri vuralım diyor. Balası bir dedim diyor. Balası yerle. Vur vur vur vur vur. Orada bir şey gördün sen vur. Gördüğün gibi vur. Vur kızım vur. Sen vursana. Vurdan vur. Ateş vur. ateş ateş ateş ateş. Ateş ateş. Oho, gözümüzden kaçmayacaksın. Gel buraya. Gel gel gel gel gel gel gel. Sık, sık, sık, sık, sık. Oo, sık. Çete. Şşş. Alo. Hey. Selam. Vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur. Aa, şeyi öldürdüm diye kızdı bana. Vur, vur, vur, vur, vur. Ha açı o bize. Vur vur vur vur. Aynen. Vur vur vur vur vur vur vur vur. Aynen öyle. Avurdun mu? Öldü. Hadi ben eve götür dedi. Sanırım keyfini aldı. Ya ölmek istemiyorum diyorsun. Atıyorsun şuna bak. Vur vur vur Öl, öldürsün onu. Ulan date'e çıktık kaç tane cinayet işledik sonra ölmek istemiyorum diyor ya. Azıcık sakin ol ya. Tamam bari şunları da vur hadi bakayım. Vur vur. Oh. Oh mis gibi vur vur vur. Aa ses gelmiyor. ha yok vuramıyor şu an. Senin mermin bitti sanırım. Ateş ediyormuş gibi davranıyorsun beni etkilemek için. Biliyorum hepsi iyi görünmek için ama. Yapacak bir şey yok. Aynen, başka bir buluşma daha yapalım. Bir ara. Bölgeni mi saldırıyorlar Ah, şerefsizler var. Şerefsizman, bir üzerine geliyorlar ha. Gelin bak. Sıklar. Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Ne yapıyorlar? Bak, bak, bak, bak, bak. Ha? Ne oldu ha? Canınız mı sıkıldı? Hemen de öldünüz. İşte buna işte bu bu buna zeka diyorlar. Buna zeka diyorlar. Buna zeka diyorlar. Ben şunları da alırım. Ben şu zırhı da alırım. Oh mis gibi zırh aldım. Buna zeka diyorlar çünkü zeka dediğin şey ee, beyninin çeşitli fonksiyonlarını kullanarak ee, karşındakine karşısındakine karşına çıkan engelleri aşma yöntemidir. Yine burada bir yerde şey vardı ya. Ben biliyorum. Burada soygun vardı bir yerde. Ulan bir kamyonluk yok muydu? Heh. Güzel. Hadi bakalım. Hırkızlık. Vakit hırkızlık vaktidir. Ev soygunu. Hadi bakalım. Git soyacak bir ev bul. Hemen efendim. Aha bak. Görüldüm ha. Evet. Yanlış eve girmişim. Hocam selam. Evinize gireceğim. Çalacak değerli eşyalar bul. Bu bir şey yok. Ha, okey. Bu noktada şunu yapmamız gerekiyor. Geçmiş ayarlar. Çerçeve sınırlayıcısı açık. Teşekkürler. Üf. Yok sınırm. Şöyle ilerlememiz gerekiyor. Ee, hey, hey, hey. gördüm, gördüm, gördüm, gördüm. Git ve soyacak bir yer bul. Ulan hiçbir yer bulamıyoruz be. Şurayı soyayım, denizin komşusunu soyayım bari. Denizin komşusunu soyamıyorum. Kendi komşularımı soyayım. Olur mu? Aha, kendi komşumu gerçekten soyabiliyorum. Nasıl çarpıyorduk ya şuradan mı gidiyorduk? Nasıl? Ne? Nasıl şey gideceğimiz unuttum ben. Çok değerli bir şeyler var. Bunu alabiliyor muyuz? Aa alabiliyoruz evet. Aradan Nesneyi kamyonete koy. Hemen. Günün yani günüşü iki dakikaya geliyor. Okey. Geri girebiliyor muyuz peki içeri? Koy ya. Evet, seni aynı evi ben baştan soyabiliyor muyum sürekli sürekli? E ne güzel soyayım. Cebim daha. Oho. o mis gibi. Çalıklarına birlikte garaja gitmek için de belli bir şeyim var. Başka bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum sen. Abi. Gir döneyim. Başka bir şey bulayım. Siz, şu komşu şu şuraları falan söylüyor muyuz? Sövmüyoruz. buraları. Hah. Şunu söyleyebilirim. İyi. Evet. İçeride birisi varmış. Ey homies selam ben ben garaj şey garaja gideyim ben üzerimize ateş açıldıysa bence artık garaja gitme vakti gelmiştir bir, bir de bir anlamda sıcaklık basıyor gerçekten Ha artık şunu açabilirim tamam okey şu çok da bir şey fark etmiyor o zaman hırsızlık görevlerinde anlaşıldı devam hocam devam ahlaksızlıklarımıza, uygarlık, düşmanlıklarımıza devam. Şimdi gidip sevileceğim ve baştan yapacağım bunu. Çünkü inanılmaz hoşuma gidiyor bu görevler. Biraz terleyebilirim. Bu terleme kısımda hiçbir sıkıntımız yok. Bak hala girebiliyorum ha. 10 saniyem kaldı şeye girilmek için. Hey. Zamanın doldu. Hırsızlık işi bitti. 3 nesne. Ne? Ha anlaşıldı. Tamam. Biraz daha sen oradan çık bakayım bir. Seni arabanı alacağım ev ve evime gidip sevileceğim dostum. Anlaşıldı. Bir dakika. This is war diyor bu. Savaş demektir. He. Zaten sanki şeylerimiz savaşta değilmiş gibi. Girip daha lüks bir yerde mi şey yapsam acaba? Şimdi üzerine düşününce Grove Street fakir, fakir bir yer. O yüzden... Gidip böyle daha lüks bir yerde mi hırsızlık yapsam? Öyle yapayım ben. Hırsızlıklar tabii ki bugün bitmeyecek ama insan nereye gidebilirim? Sahile vurabilirim kendimi. Gidip sahile gidebiliriz aynen. Haydi bakalım. Sevle hocam. Şu 2 sevle ve şey olsun. 12. Haydi bir daha sevle. 19. Aha, kaçta başlıyor ki acaba? 20'de mi başlıyor? 22'de mi başlıyor? 22'de başlıyordur büyük bir ihtimalle. 22'de başlıyorsa 1-2 saniye daha 1-2 dakika daha bekleyebiliriz. Ama anlaşılır. Çetecilerin evlerinde kalırsam evlerinde oyalanırsam yani çetelerin bölgelerinde dolaşırsam çetecilerin e, evlerine gelebiliyorum. Çete için ee, Türkçe'de başka hangi kelimeler var ya. Gang. Çete. Acayip başka hangi kelimeler var. Şurada araba hala yerinde mi duracak yoksa? Evet. Bakalım hangi saatler arasında şey oluyormuş. Yoksa şu an okey mi? Ha 20 ile ha tamam okey 20 olacak şimdi. Ne güzel tam oturmuş. Ev soygunu. Hadi bakalım. Okey. 10 dakikamız var. Bu taraf fakir. Bu taraf fakir. Bu taraf fakir değil. Dümdüz buradan ileriye yardırırsam fakir değil. Hızlı bir şekilde gidersem de 2-3 dakika veririm önden. şey olsun diye. İleriden dümdüz devam edeyim. Sahilken, sahil ve tepenin yanındaki evler fakir değil. Bunu biliyoruz. Yine çetecilerin yanında kalacak. Aslında balasların yanında balasların evlerini falan da soysam diye düşünmedim değil şu an. Fena da olmaz gibi. Ama onlar ayakta oluyor ya. Onlar uymuyor. Şerefsizler. Şimdi... Şu evler, yok şu evler değil dur. Bunlar... Yine ucuz evler. Hadi çık buradan, hadi çık buradan, çık buradan, çık buradan, çık buradan, çık buradan yaparsın. Bunlar evlerine geçemiyor muyuz? Sınırını geçemiyoruz, okey. My bad. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Yok. Radyo açık kalmasın. Ne olur ne olmaz. Ben sesi zaten kıstım. E, dinlemeyiz de. Ne olur ne olmaz. Yoksa kötü yerlere çıkıyor. Tamam şöyle şu sokaktan sol tarafa doğru gidelim bakalım. Nereler var? Şu yerler açık değil ilginç bir şekilde. Ama şunlar. Aha. Bunlar açık. Bunlar daha iyi görünüyor. Giyip soyacak bir yer bul. Hemen. Hay hay. Shh. Tabancalar var mı Ben buradan koşarım. Malları kamyonete yükle hemen. Orada daha bir şeyler vardı biliyorum. Baya şu an soygun... Ooo. Key. Allah Allah. Balaslar geldi. Çok ilginç. Hem tamam, şu eve gireyim. O. Nesne kamyonu koy. Beni görmüyor şu. E, okay, sen keyfine bak. <gülüyor> i̇yi iyi eğlenceler size. E, okay. Şu eve baştan girsem yine balaslar mı olacak? Çünkü içeride bir şeyler vardı. Gördüm balaslar var. Anlaşıldı. Biraz daha ileri alalım zan arabayı. Ve şuradan sağ tarafa doğru sürelim. Sen açıksın. Yes. Sen değilsin. Sen bir görevde kullanılıyordun senin. Selam homie. Ben barış için geldim. Kaçtım. Görüldüm. Çok da bir şey fark etmedi çünkü. Al lan şunu. Heh. Evet. Kendi homilerimizden de çalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunların hepsi daha iyi bir gelecek için. Soğuyacak ev vardır ya ileride. Bak bir süre var. Aynen. Oh, Şöyle koyayım. Üç evden birden soyayım. Bayağı maskeli bir şekilde dışarı çıkıyorum. Evlerin içinde maskeli bir şekilde giriyorum. Böyle gizlice, tekinsiz bir şekilde. Sonra tekinsiz bir şekilde dışarı çıkıyorum. Elimde bir şeyle ve millet okey yani. Ey grossit OG'ler beni bulmasa da olur. Ben onların patronuyum ama onlardan çalıyorum yine de. Herhalde böyle birer ikişer bir şey. Şuraya gireyim mesela şu an. İnşallah çeteciler yoktur. Okey, burada kimse yok. Güzel. Televizyonu çal. Nesneyi kamyonete koy. Hemen. Burada gürültü çıkarırsam sanırım beni fark ederlerse yine çeteciler gelecek buraya. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Acaba kaç item aldığım zaman şey olacak? Okey sen hırsızsın artık, başardın falan diyecek. Ben buradan devam edeceğim çünkü. Burada fark edilmedi bir şey olmadı. Elimde tabancayla gidiyorum bir de içeri. Yani beni öldürseler o kadar yeri ki. Al bakalım bunu da. Nesneyi kamyonete koy. Burada çalacak başka bir şey var mı? Hemen bakalım çabucak. Mutfakta evet var. of Var. Kesinlikle var. Hocam de bir şey yok sanırım. Yatak odanda ben mutfağından devam edeceğim. Hemen. Bir ne kadar şey çıkardık ya. Kasımız azalıyor. Oğlum nasıl kas azalıyor? O kadar ağır ağır şeyler Bu Burada bir şey yok ama. Hah. Lan. Şş. Hah. Mikrologa fırında böyle yavaş yavaş götür. Aynen öyle. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Koş. Şu eve de girelim. Ondan sonra şey yapalım. Çalacak değerli bir şey. Bir de televizyon var çünkü burada. eminim. Gördüm yani onu. koşum Görüşürüz hocam. Kendine bak. O uyuyor. çok derin uykuda. Yorulmuş. Gün boyu çalışmış. Para kazanmış. Yarın kazandığı parayla satın alacağı yeni şeylerin hayalini kuruyor. Ki ben de onu daha sonra çalabileyim. Çalacak değerli... Ooo. Burası OG Grow yeri. Hocam, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Ha, bunlar da eve geldi. Ne güzel. Hocam, hoş geldiniz ya. Ben tam sizin eve girmek üzereydim. Buradan da bir şeyler çalıp ben gideceğim çabucak. Hemen şuradan televizyonunuzu götüreyim. İyi geceler hocam. Geldik. Gidiyoruz. Görüldüm, evet. Ana olarak alıyorum yani bunları. Şey değil yoksa pencirilmen değil. Soyacak başka bir ev bul tabii ki. Hemen sonraki evden de çalayım çabucak bir şeyler. Televizyonu alayım. Onun için çalışmadım ama geri dön. Hey hey. Lan. Ben alırım sen ben çok şey yaptım şu an. Aldım ben çok inatçıymışım ben bunu aldım gidiyorum. Ben çok beğendim ben bu televizyonu. Ben bunu satmayacağım eve dönüp şey yapacağım. Sen buraya girmeye çalıştın ama giremedin. Sıkıntı yok orayı çaldım zaten ben. Teşekkürler ama eve yeni eşyalar getirme konusunda. Okey ben gidiyorum. Çaldıklarımda ben garaja gideceğim. Teşekkürler. Polis lütfen peşime düşmesin diyecektim. Çünkü gerçekten çok korktum bir süreçin. Okey. <gülüyor> Ay güzel, bugün ne kadar üretken bir gün oldu. Uygarlar çok katkı sağladık, güzel güzel şeyler yaptık. E, milletin ahlak ortalamasını aşağı indirdik ki millet daha fazla ahlaklı, ahlaklı olsun. Bütün e, bu, aslında bu gayret e, adınaydı. Bütün yaptığımız şeyler. E, o yüzden önemli yani bunlar. Hepsinin bir anlamı var, bir şeyi var. Evet inşallah geri dönebiliriz. dönemiyoruz, dönemeyecekmişiz gibi görünüyor şu an. Hızlı hızlı bir şeyler yapmaya çalışacağım ama, hadi inşallah. Uff, haydi seyirler hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı Zamana dikkat ederek. Şu an son fitesde gidiyoruz. Hayır, hayır hayır hayır hayır hayır. Ah zaman kaybettik. Zaman kazanayım derken zaman kaybettik. Şu gerizekalı peşime düşmezse inşallah. Aç, aç, aç, aç Lan! Oğlum! Lan! Ha, karansız sürenin içinde çaldıysan git onları bırak diyor. Ha, okey, tamam. Okey, anlaşıldı. Tek kamyonetli iş yapacaksın. Tamam. Yani o süre geri dönmek için değilmiş. Tamam. Bize geri dönmek için süre veriyorlar zaten. 2420 para mı? Toplam 11 nesne. Hırsızlık işi bitti. Kaç nesne çalınca şey oluyor? Onu yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum ben şöyle eve doğru giderken. Çünkü kaç nesne gerekiyorsa artık o kadarını çalıp gereğini yapacağız yani o konuda bir şey de yok. Bu da böyle bir bölüm oldu gerçekten insanın e, bu çağ içinde bulunduğumuz modern çağ hakkında e, umutlarını yükselten güzel mi güzel, hoş mu hoş bir bölüm oldu. Ne mutlu bu bölümü yaptığımıza, ne mutlu şu polisi öldürdüm yani mesela şu an. Yani bu da bir şey de ilginçti yani. Demek ki arabayı orada da tutmuyoruz. Evet, 630 da buradan geldi çünkü aslında bizim çeteciler her şeyi sigortalamış oradan da şeyini alıyorlar. Ben gibi seviyorum bunu ben. İki defa da sevledim. O oh. yaptığımız ahlaksızlıklar biz kıyamızda <gülüyor> kar kaldı. Evet, avların bu ahlaksızlıkla dolu bölümde benimle birlikte kaldığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da para da yaptık. yapmış bin doları yükseldiklerdeyse. Ee, lütfen e, yorumlarınızı ve önerilerinizi e, Düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtin. Keyif aldıysanız bir like tıklayabilirsiniz Paylaşabilirsiniz videoyu ee, Öyle e, Açıklamalar kısmında bir sürü bir şey bulabilirsiniz Hoşunuza gidebilir lütfen oraya da göz atmayı unutmayın Sonraki bölümde görüşmek üzere Hayatınızda mutlu huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle Bay bay